Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Uygunser yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun ben de. Bugünkü videomuzun konuğu Nike. Evet. Allah cezanı versin diyebilirsiniz. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Diyetim okuluyor. Evet. Nike'ın sorunları. Ahanda kapa fotoğrafı. Nike'ın sorunları. Şimdi iki hafta bilemediniz bir ay önce. Bundan yaklaşık bir ay önce yani videoyu ne zaman atarım tam bilmiyorum ama TürkNet'in sorunları adlı bir tane video yaptım. Şimdi ise Nike Sendrom. Nike Sendrom. Evet. Şimdi videomuza başlamadan önce şimdi sizlere şunları söylemek. Eğer Nike'tan bir ayakkabı aldıysanız ayakkabıyı aldıktan 6 ay içerisinde yani ben ayakkabıyı örneğin 1 Temmuz'da aldıysam e, benim yaklaşık altı aylık gibi bir sürem oluyor yani tekrar Ocak ayına kadar bir garanti kapsamı oluyor yani ayakkabıda herhangi bir patlama yani bileyim herhangi bir sıkıntısında ayakkabıyı garantiye yollayabiliyorsun. Ben de tam olarak bir sene önce bugün şöyle bir ayakkabı aldım. Ben belgelerini de göstereceğim zaten. shifter 9. Bu ayakkabı biraz kötü gözükebilir çünkü zaten iki hafta kullandım diye tabi. Ne diyorum hani bu kadar pis yapılan Bu büyük ihtimalle garantiye gidip gelene kadar birlendim. Şu an ayakkabı kullanılmayacak. Hani nedenle sizlere şöyle söyleyeyim. Yani şurayı görüyor musun? Buraya bildiğim parmağım giriyor. Hani veya böyle içine göz İçine soktum şu anda parmağım içinden çıkıyor. Aynı şey diğerinde de mi? Diğer tekinde de mi? İkisinin de şöyle göstereyim. Evet. İkisinin de ayak uçları e, patlamış durumda. Yani neden patladığına dair hiçbir fiden bez bir ayakkabı aldım ona dahil. Hayır neden bez aldım biliyorum. Yani o, onu biliyorum ya. Biz Ahmet Neden bez aldım? Birce olursanız. Yani ayakkabı çok hoşuma gitti. Bir de hani yaz kullanacağım zaten bez olsun dedim. Bez alayım. Keşke almasaydım. Neden ne gelecek olursak? Ayakkabı bir almadan önce şu an Nike mağazasındaymış. Ee, şu an şeyle konuşuyorum tamam hani ilgilenen karıyla böyle kadınla boyun. Gösteriyorum ayakkabı. Tamam şimdi iyi bakın Rolf. Ya şey bu ayakkabılar patlar mı acaba? Hani ben bunu şimdi alacağım da hani bez olduğundan pek güvenemiyorum. Hemen aynı şekilde öbürüne geçiyoruz ee, Beyefendi kesinlikle ayakkabılarımızda patlama olmaz Zaten patlama olsa bile garantisi var Garantiye gider oradan işte yenisini yollarlar Veya para iade yaparlar Tekrardan beğen Ha yani patlamayacaksa hani Patlama durumu bunun biraz var gibi gözüküyor yani Çok çabuk patlar gibi mi geliyor Şimdi tekrardan oradaki şey Yok beyefendi ayakkabılarımıza patlama olmaz e, Patlama olursa da zaten e, Getirirseniz garantiye yollarız e, Yenisini yollarlar ya da ayakkabınızın iade alırsınız Tekrar be tekrar beney. Ya tam uzanamıyorum ben 43 küçüne alayım. Dedim. Demez olmaz olayım. Aldıktan iki hafta sonra at modelini de vereceğim soy ismini de vereceğim Darm Shifter 9, koşu ayakkabısı 9 versiyonu. Aynen. Run Fast, just Do It. Yaz. Ben bunu Konya'dan aldım. Ayakkabı alırken az önce zaten canlandırmaya gördünüz. Oradaki gibi konuştum dedim. Bak bu ayakkabı patlamaya biraz müsait gibi. Hani parmak ucun ayakkabıdan çıkıyor bu patlar mı dedim Patlamaz dedi e ben de patlarsa ne yapacağız Patlamaz, Patlarsa da getirsin garantiye yollarız yayınlısını yollar ya da ayakkabının parasını geri iade ederler tamam dedim ayakkabıyı aldım şöyle göstereyim ne zaman aldığımı da hani şöyle görebilirsiniz diye hiç olmadı fotoğrafını koyarım veya ben size okuyayım ürünü 0806 2019 tarihinde konya kulesi t-nike almışım. 5 taksite böldüm. fazla kazanıyor diyorsunuz ama 5 yani taksit nedir arkadaş? 250 lira almışım. 300 lira almışım ayakkabıyı. Ve ben bunu 2 hafta sonra yani diyorum ki ben oğlum bu ne? Yani ayakkabının ucu patladı. Yani ben bunu garantiye götüreyim. Size de şöyle söyleyeyim. Hatta 330 almışım. Hani şöyle elimde bir tane belge var. Şurada Ekin yazıyor size göre ekranda. Ekin yazıyor ama burada normalde hakkı. Like yani işte burada benim ismim, soy ismim yazıyor şurada. Görmüş olduğunuz gibi ayakkabı açıklamasına da işte ayakkabının iki ön burnu patlamış olarak gözüküyor. Yani şurada da aynı şekilde faturan silinmiş ha. What the fuck? Fatura silinmiş arkadaşlar. Yani normalde faturaydı Normalde faturaydı <gülüyor> Fatura silinmiş. Burada da faturam vardı ve ben bunu zaman göndermişim. 19, 11, 18 tarihinde ayakkabıyı yollamışım. Yani ben bunu Temmuz'da almışım işte. Yani Temmuz diyelim. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 4 ay sonra garantiye yollamış. Ve ben bunu ilk garantiye yolladığım vakit sordum oradaki adamı. Dedim ki yani bunu... Yenisini verirler mi yoksa paramı iade ederler mi? Bana dedi ki beyefendi işte bunun parayı iadesi etmeli olur zaten naik bir firma neden vermesin? Okey dedim, ben yani aldım ben ayakkabıyı şey adamlara teslim ettim ben ayakkabıyı 15 gün içerisinde sizi bilgilendireceğiz dedi. Böyle bir kuralımız var dedi 15 gün içerisinde bilgilendireceğiz dedi. 15 gün sonra telefon geldi bana naik'ten sizi naik'ten arıyor işte ayakkabı müşteri hatası. Neyi başaramadın ya nasıl bir hata Tabii Fakabiyi giymekle mi bir hata ettim dedim. <gülüyor> Beyefendi, orayı biz karışamayız dedi. Yani demeleri bile biraz saçma. Hani bu kadar beyin yoksulu diyebilirim. Buradaki adamlar da biraz beyin yoksuluyor. Sana beyin alacağım. Hani beyin yoksulundan kastım, şöyle hani. Ben bu ayakkabıda ne yapabilirim? İşte bir gittim spor var, geri eve geliyorum, bitti Sadece bunu yapıyorum. Adamlara da diyorum ki ben ben bu hata müşteri hata diyor, Ayakkabıyı Ayakkabı giymekte mi hata yaptım diyorum. Yok be evet. Ben... Biz bilemeyiz orayı diyor. Abi sen bilemeyeceksin, ben bileceğim. Daha ben de bir şey yapmadım. Ayakkabımı ölçdürdük, kere patladı. Ben bunlara dedim ki işte ben almadan önce sordum, ettim falan bir şey kabul etme. dedim ben tekrardan göndermek istiyorum, garanti. Hani sonuçta garanti süresi 6 aylık ve ben 2 ay, kesin 2 ay kala ayakkabı bir garanti tekrardan yollamak istedim. Yolladım arkasındayım ya. anasını satayım kasımda tekrar yolladım işte 18 kasımda tekrar yolladım doğum bir gün sonra 17 kasım 18'ini tekrardan yolladım bak kasım, karalık, ocak, mart, nisan, Mayıs, Haziran, temmuz Temmuzdan temmuz kaç? 9 ay, 9 ay, 9 9 ay boyunca benim ayakkabım garantide kal ulan arıyorum diyorum ayakkabının garantisi bitti geri yollayın bari diyor. yok arıyorum Nike'ın Amerika'daki Türkiye temsilcisini arıyorum Alo diyorum işte benim bir tane ayakkabım var diyorum Bunun ön tarafları patladı ne yapacağım diyorum Adam diyor ki Nike.com'dan aldıysanız Ayakkabıyı Hollanda'ya yollayacağız Paranızı geri yer edeceğiz diyor İncelemeyecek Nike.com'dan aldıysam incelemeyecek Lan Nike'ın kendi şeyin mağazasından alıyor Adamdan incelemeye çalışıyor Neyse dedim Hani arıyorum her gün arıyorum abi 9 ay oldu diyorum ben 9 aydır ayakkabımı göremiyorum diyor. Ve bu sırada hala Nike giyiyorum öff acına bak lan diyorum hocam benim ayakkabı yollayacak mısın? ayakkabı garantiye gidiyor Ya diyorum oğlum ocakta bitiyor Siz mart ayında lan nereye gönderiyorsunuz bu ayakkabı? Diyorum ki bunun ayakkabının garansı zaten bitti Yani mart ayında gitsene olacak. Adamı anlatamıyorum adam diyor işte garantiye gitmiş garantiden gelmiş aynı 15'inde arıyorum garantiye gidiyor diyor şey Garantiden gelmiş mağazada diyor Ayın 18'inde tekrardan arıyorum Garanti yolunda diyor Yani ayakkabı durduk yere rezil oldu yani Ben orayı da anlamıştım Ve bu durumları böyle legal logo ederek kenara yapmaya çalıştılar 320 lira Ulan dolara çevirdim vakit 50 doları koca Nike gibi bir firma Amerikanın koca. 50 doları geri bana veremiyor 50 ne fazla bir şey değil yani 50 dolarla çok fazla değil bak ben vereyim sana evlilik Gerçi ben verdim ki onun zaten sen yani Bu durumlardan sonra ah ilk gelen şey tüketici hakları. Gittim tüketici haklarına başvurdum dedim onun sizinle yapacağız biraz ters bir iş Kırtınaktan dava Yani dava açmış oluyorum yani, Nasıl oluyorum Şimdi ben başvurduğum ben kaybetsem bile hani tüketici sonuçta benim hakkımı arıyor Nike'la birlikte birebir görüşüp benim hakkımı arıyor ee, yani ben kaybetsem bile davayı benlik yani benim bir sıkıntı o ben kaybedersem hiçbir şey çıkmıyor ben kazanırsam işte ayakkabı parasını geri veriyorlar belki 2-3 katını verdiler ya da 50 lira, 150 liraydı şey 150 liraydı 150 dolar ediyor o da yani 600-700 dolar hem fazla değil yani benim ayakkabı o zamanında 300 lira vermiş i̇şte katını alıyor mantıklı yani velasıl kelam ayaktan ayakkabı almak lütfen bir daha veya bezbe ayakkabı almadan önce lütfen bir daha düşünün ben yolun sonuna kadar Adidas'cıyım Adidas'a selam olsun Adidasçılara. Adidas mükemmel Adidas giyiyorum ben bir tane ayakkabı almak Adidas'tan 5 yıl boyunca giydim lan bir tane ayakkabının numarası numarasını artık yalnız oldum her anda da bir zahmet yeter artık dedim yani ayağımı 36 numara Adidas'ın da kalıpları biraz kişi konca ben Adidas isteyen yani Adidas alsın ayaktan vazgeçmek bu videom böyleydi. Yani kısaca sizlere ney kalmadan önce biraz daha düşünüyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bu arada kanalıma abone olup bildirim tuşuna da basarsanız bu arada videoya like atıp e, yorumlarda da kendi fikirlerinizi veya işte düşüncelerinizi veya kafanıza takılan soruları da yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. Bay bay.